Bugün, ha bak kaldığım bir şey söyleyeceğim size merakımdan soruyorum. Biz yayında şu sahneye baktık mı? Biz yayında şu sahneye baktık mı arkadaşlar? Ben şu jacuzinin içinde sigaramı yakarım manzaraya bakarım diye bir şey söyledim mi? Evet ve yollar dönüyor. Başka ev miydi o? <gülüyor> Neyse bak kaldığım yer burası. Ben gerçi babamları video çekmiştim ama. Bak şu manzaradan beni buldular arkadaş. Şu manzaradan yakaladılar. Evin her yerine tuvalet koymuşlar. Oyun odası. Her odada bir tane jakuzi var. Burası fantezi odası diye isim koydum. Yani bu fantezi odası çünkü. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Bak aynı manzara gene. Şu yoktu, bu zaten hikayelerimde vardı bunun şey, hatırlıyorsunuz. Bak, görüyor musun? Bu aynı oda, böyle bir film odası vardı. Şu komple kapatılmış, yani yarısı ee, artık sticker mı da o ne bilmiyorum ama hani şurada tuvaletini yaparken gözükmüyorsun. Bu ev bu işte. Dev gibi ya abi. 4 katlı. Dur lan şurada asıl villacıma bakalım. Oradaki fotoğrafları daha güzeldir. <gülüyor> Videosu varsa videosunu açacağım direkt. Hüsan mıydı? Aa çıktı. Ev çok güzel ya, yalan yok yani İns vallahi videosu pü ha bak abi her evin her köşesinde bir tane balkon tamam mı şimdi her odada bir yatasın geliyor yani başka bir yok bunu ev o kadar büyüktü ki bak şimdi gideyim şöyle bir ne ol lan ne ha <gülüyor> Ulan hiçbir şey kaçırmıyorsunuz lan. Kardeşim. Polat Alemdar kaza getirdi be. Polat Alemdar'ın orada çok güzel bir tekne gezisi yaptım arkadaşlar. Polat Alemdar'a güvenerek sırtımı Polat'a yasladım. Dedim ki ben bu tekneyi kiralıyorum ama. <gülüyor> 3 yılın hatırına 3 yıldır tatil yapmadığım için vuruyorum dedim. Aklımdan da Polat Alemdar geçiyordu o sırada. Kardeşim benim ya sağ olsun. Aa ben Eliran's'un Discord'da durduk yere arada kayındım herhalde. Herhangi bir küfürkar toksik yapmadım halde ban yedim. <gülüyor> Bak bu fantezi odası dediğim yer çok güzel olan oda. Bu gene diğer oda, diğer oda. Dur bakayım. Bak burası mutfak. Toplam 5 defa pilav yaptım. Yok, 3 defa. Neyse hatırlamıyorum. Burası aynı yatak odası. Burası yatak odası. Burası şey, burası salon. Direkt havuzun girişi buradan. Ondan sonra cıma cafcaflı mekanlarımız. <gülüyor> sonra Burası yemek şeyi. Burası bu banyo çok güzeldi. Bu banyo çok güzeldi. Böyle bir ev işte arkadaşlar. Bunu hikaye atınca millet şey demiş Abi Satın mı aldın diye Şimdi şöyle bir mesela buraya bakıyorsunuz Haftalık 9000 lira yazıyor ya Buna yükseliyorsunuz ya Şöyle düşünün bu ev Minimum 12 kişilik falan 4 tane yatak odası var 4 tane banyo var 8 kişilik diyor Gez 8'i Şimdi hesap yap Sen buraya 10 kişi gittin Bir hafta boyunca tatil yaptın Ne oluyor kardeşim bir hafta boyunca böldüğün zaman rakama, rakama çok temiz para ediyor. Sadece burada evinde alıp yemeğini yapacaksın veya dışarıda yiyeceksin yani. O yüzden ben bunu sürekli sundum, anlatmaya çalıştım. Yani artık otel konseptli tatiller ne bileyim? Yani ne bileyim demiyim de işte bu korona döneminde çok mantıksız abi. Buraya gidip böyle 10 kişi, 11 kişi tatil yaptım mı? Çok ucuza geliyor. 20 kişi <gülüyor> bulursun oğlum buraya git. Bak eminim. O para daha azalsın diye şurada yatacak insan tanıyorum ben. Bir şey yok abi ben çekerim havlu üstüme yatarım diyen adam var yani. Eminim. Ne? E sen bir hafta kalkan gibi bir yerde tatili e, 900 liraya yap, yaptığın zaman çok ucuza geliyor arkadaşlar. Hangi devirde yaşıyoruz? O yüzden çok mantıklı. Şunlara yani böyle bakınca haftalık 9000 lira hı, falan oluyorsun ama e, 10 kişi gittiğini düşün. Ben ben ben. <gülüyor> ben korktum. Valla bir de bir gece... Cama biri vurdu. O puş burada mı lan? Biri bir, alnım çok parlıyor. Bir gece cama biri vurdu abi. Gece bak altıma sıçıyordum. Zaten ev çok büyük, evin her yeri açık, zaten baki bir yer yani böyle yanda var bir sürü villalar falan ama Oğlum tam böyle uyudum uyuyacağım. Bom bom bom bom can bir verdi ama öyle bir çıkışım var ki hani kralı gelsin on kişi gelsin misali. Çıktım şöyle bir baktım baktım kimse yoktu. O yüzde yüz bir insandı. O yavşak beni izliyorsa. Delikanlı olsaydın da çıkmasaydın. <gülüyor> delikanlı olsaydın da evde o vurduktan sonra bekleseydin. Şerefsiz. Sonra gittim her yeri kilitledim öyle çıktım yattım. Harun manyak oğlum gelir içeri kulağıma falan üfler uyurken amana koyayım yaparlar sonra da cevap belli. Abi samimiyetinden dolayı <gülüyor> yapar yani inanırım <gülüyor> samimiyetten yani herkes sonunda bir samimiyet kelimesi kullanıyor. Hey geldi bir de sıyıryım istiyorsan hani hep aynı kapıya çıkıyor işte nasıl samimiyiz. Oğlum herkes bana bir yerden banlandım banlandım açar mısın diyor. Bu arada arkadaşlar iki tane duyurum var şu an chat'teki 750 k şey puanını Ciddiye almayın de, e, yayın delisi puanını onu geçici öyle arttırdım. O bir, herkes onu niye 750k oldu lan bu falan diyenler var. E, o geçici bir şey, bu cepte dursun. İkinci mevzu da bugüne kadar 100k puanı biriktirip yayın delisi alanların puanlarını geri vereceğim şimdi. E, Hepinize onu harcayanların hepsine 100k puan ekstra eklenecek. O da cepte dursun. Bunun da sebebi şu Beskok'un elleri nasır tutmuş. Yani çocuk 25 yıl 31 çekse böyle olmaz. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Yayın delisi muhabbetinde bir anda 300-500 kişi 500 kişi aynı anda yayın delisi alınca o adam tek tek Discord'da bunları kontrol edip orada rol vermesi gerekiyor. Bu sebeple de ben o sistemi kaldırdım. Beskoku üzüldüğüm için dedim ona bir yöntem bulalım. Ya o Discord botları falan var ya otomatik veren falan bir araştıracağım. O yüzden geçici süreliğine bu yayın delisi mevzusunu durduruyorum. Haberiniz olsun. Ama puanlarınızı şu, hatta şimdi vereyim lan dur. Bu arada tekrardan villacım harbiden ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Ee, süper insanlardı. Şimdi arkadaşlar. Abi biri bizim Halfwick şey yazmış pro airsoft tag'i var sıkıntı olmaz oyuncakları göstermen demiş. Ya aç, göstersen mi şu yeni aldığım oyuncağı ya? Abi ama şimdi yani bir şey bilmiyoruzdur. Bir banlanırız. 7 gün 8 gün yanarız ya. Yanarız oğlum. Bir de şimdi ben göstereceğim diye bir sürü kişi reporta da abanacak. Bence hiç gerek yok ya. Kalsın ben net öğreneyim. Eğer sıkıntısı yoksa bütün ekipmanları dizer bir gün göster. Hatta doneri de çağırırım. Gene bir Airsoft yayını yaparız. Öyle yaparız. Riske gerek yok. Zaten kutuyu açmadım yani. Oyuncak duruyor hala içinde. Beskok bana Discord'dan şey atsana. Bu puanların linkini atmıştın. Duruyor mu hala o? Dur bakayım. Sen bana bir daha at onu. Sana zahmet. YouTube at. Yok lan yayında daha eğleniriz öyle ya. Abone olanlar teşekkür ederim. Ee, e, yeni hedef ne abonede?